Sevgili arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir ile gene beraber olacağız. Airdrop süresinin sadece 2 günü var şu an ama muhtemelen uzatacaklardır. Çünkü Aykripx borsasının e, bu arada Aykripx borsası Türk borsası arkadaşlar bunu başta söyleyeyim illaki bir yerden duymuşsunuzdur ya da belki üyeliğiniz vardır. Üyeliği hiç olmayan kişiler için özellikle belirtiyorum bunu e, eğer ki üyeliğiniz varsa referans üzerinden de ödül kazanabiliyorsunuz. Şimdi Aykripx e, yerli bir borsa ve e, çok güzel bir etkinliği var şu an sadece iki günü var. Ama ilerleyen zamanlarda bunu uzatacaklardır. Bence 2 gün sonra bir daha başlayacaktır bu. iCripX'e şöyle bir durum var. Şimdi yeni üye olan kişiler için 15.000 TL'ye kadar hediye kripto kutusu veriyorlar. Yani şöyle bir şey oluyor. Siz KYC yapmadan önce ilk kayıt işlemini yaptığınızda bir kutu alıyorsunuz. Ve o kutunun içinde en az 15 TL... En fazla da 15.000 TL olmak üzere bir kripto alıyorsunuz. Mesela e, hangisini alıyorsunuz? Bu değişebiliyor tabii ki. E, yanlış bilmiyorsam buradakiler olması gerekiyor. Buradakilerin hepsi değil ama BTC çıkıyor, DOGE çıkıyor. Yani farklı e, tokenler çıkıyor ve bunları hemen satıp paraya dönüştürüp o şekilde çekebiliyorsunuz. Şimdi etkinlik sayfasına hemen geçelim. Şimdi etkinlik sayfası bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz burayı durdurup o şekilde de okuyabilirsiniz. Yeni üyelikler gerçekleştiren kullanıcıların hesabına hediye kripto kutusu tanımlanacak diyor. Yani siz ilk üyelik yaptığınızda size zaten bir tane kutu veriyor. Ee, bu çok basit bir şekilde yapılabiliyor. Yani sadece bir e-mail doğrulaması ya da telefon doğrulaması yaptıktan sonra siz bu kutuyu alıyorsunuz direkt. Ondan sonra ne oluyor? KYC işlemini yaptıktan sonra bir kutu daha alıyorsunuz. E, hesabınızda tanımlı referans kodunuzla üye olan kullanıcıların KYC bir seviye onayını gerçekleştirmeleri halinde getirdiğiniz her bir referansa karşılık sizde bir e, hediye kripto kutusu alıyorsunuz ama şunu unutmayın referans yapacak arkadaşlar için söylüyorum bunu e, kesinlikle e, eğer ki referans üzerinden para kazanmak istiyorsanız ya da hediye kutusu almak istiyorsanız sizin KYC bir seviyesini yapmış olmanız gerekiyor yoksa hiçbir şekilde size ödülü vermiyorlar zaten burada belirtmişler şimdi aşağıda bir link var arkadaşlar linke bastıktan sonra diyelim ki siz web üzerinden yapmak istiyorsunuz isterseniz bu şekilde yapıp sonra uygulamayı indirebilirsiniz isterseniz de uygulamayı direkt indirip yapabilirsiniz. İkisini ayrı ayrı göstereceğiz. E, aklınızda herhangi bir soru işaretle kalmasın diye. Diyelim ki aşağıdaki bağlantıya bastığınız videonun açıklama bölümünde bulunuyor. Burada sadece şunu yapmanız gerekiyor. İsim, soy isim, e-posta ve telefon numarası girdikten sonra buradan devam diyorsunuz. E, ondan sonra ne istiyor? Burada kişisel bilgiler kısmında sizden e, bazı bilgilerinizi istiyor. E, ve en son burada doğrulama yani 3. adımda e, e-mail ya da telefon numarası doğrulaması olması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra işlemler bitiyor. Ondan sonra isterseniz buradan isterseniz de uygulamasını indirip o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Zaten kayıcı işlemleri falan da basit ve kısa sürüyor. Bunlar sadece doğrulama adımları. Peki diyelim ki siz uygulamayı indirip kısa yoldan yani direkt uygulama üzerinden yapmak istiyorsunuz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Hemen oraya geçelim. Şimdi diyelim ki App Store ya da Google Play hangisini kullanıyorsanız orada iCripX yazdıktan sonra böyle bir uygulama çıkıyor ve indiriyorsunuz direkt. Bunu inledikten sonra ilk açtığınızda şöyle bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Uygulamanın ilk sayfası bu zaten. Burada ücretsiz üyelik oluşturun kısmına bir kere tıklıyorum. Bakın burada bizden bazı bilgiler isteniyor ve burada bir uyarı var. Kesinlikle kimlikte yazıldığı gibi olması gerekiyor. Mesela isim, soy isim, TC kimlik numarası, doğum tarihi işte bunları girdikten sonra... Bakın şurası çok önemli referans kodu kısmına zaten şu an ekranda bulunan şu kodu girmeniz gerekiyor. İsterseniz başka bir kod da girebilirsiniz ama bir referans kodu olması gerekiyor. Bunu girmek isterseniz bakın bu zaten şu an ekranda bulunuyor. Videonun açıklama bölümünde de bulunuyor. Ama eğer ki web üzerinden kayıt olup da sonradan uygulamayı indirecekseniz e, buna herhangi bir yere girmeye gerek yok. Zaten web üzerinden girdiğinizde direkt otomatik bir şekilde sizi kaydediyor. E, yani orada üyelik açıp doğrulama yaptıktan sonra direkt uygulamayı indirip Girişle yapabilirsiniz. Böyle daha basit olabilir aslında. En son burada bakın şu iki kutuyu işaretleyip üyelik oluşturuyorsunuz oluştur diyorsunuz ve eğer ki sonradan bir doğrulama işte ya da mesaj göndereceğiz gibi bir şey olursa onları tamamlarsınız ve direkt uygulamanın içerisine geçersiniz. Şimdi diyelim ki uygulamayı geçtiniz. Orada ne yapacağız? Uygulamayı indirip kurduktan sonra KYC işlemleri çok basit arkadaşlar. Diyelim ki uygulamayı açtınız. Bu şekilde her şey. Buradaki üç çizgiye bir kere tıklıyorum. Bakın şu kısımda hesap diye bir bölüm var. Bir kere üstüne tıklıyorum ve burada limit ve seviye bulunuyor. Üstüne bir kere tıkladıktan sonra bakın ben de zaten ikiye kadar açık burası. Ama sizin bunları yapmanız şart değil arkadaşlar. Burada sadece birinci seviyeyi yapmanız yeterli. Yoksa yaptığınız hiçbir referanstan e, ödül alamazsınız. Ve ikinci kutuyu da alamazsınız zaten. O yüzden e, siz kayıt oluşturduğunuzda bir kutu alacaksınız. Ama KYC'yi yaptıktan sonra bir kutu daha alacaksınız. Yani iki defa kutu açmış olacaksınız. Ama eğer ki referans yapacaksanız e, sizin zaten referanslarınız birinci seviye olmadan siz kutu falan alamıyorsunuz bilginiz olsun. Diyelim ki Buraya geldiniz. Bakın sadece şurada seviye yükselt kısmına bastıktan sonra burada sizden bazı bilgiler istenecek. Benimki e, bu şekilde isteniyor. Çünkü artık son seviyeye gelecek. Sizde farklı bir şeyler yazacak. Yani daha basit görevler. İşte ne yapmanız gerekiyor? Mesela bir selfie çekmeniz gerekiyor. E, kimliğin resmi falan çekiliyor galiba. E, iCripX'de galiba kimlik resmi çekilmiyor. Tam emin değilim. Ama çok basit olduğunu hatırlıyorum. E, zaten kısa bir sürede hemen kayıcı işlemleri tamamlanıyor. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Buraya sizin Kutularınız geliyor ve kutuları açıyorsunuz. Diyelim ki 500 TL'lik BTC çıktı. Örnek bu sadece ya da işte Doge, Ethereum. Buradaki arama kısmına sizde hangisi varsa diyelim ki bizde BTC var. Mesela BTC yazdıktan sonra üstüne bir kere tıklıyorum. Bakın TL paritesi olması gerekiyor. Bunu bankaya çekmeniz için. Buradan BTC sat diyorum örneğin. Buradaki işareti sonuna kadar getirip BTC sat diyorum ve işlemler bitiyor. Sonra buradaki cüzdan kısmına geliyorum ve burada TL olacak bende. Bir kere kaydırıyorum ve buradan çek dedikten sonra sizden banka bilgisi falan istiyor. Direkt paranızı çekebiliyorsunuz. Peki diyelim ki BTC'yi satmayacağım ben başka bir borsaya çekmek istiyorum diyorsanız. Şurada örnek veriyorum BTC'yi kaydırdım. Buradan çek dedim. Ondan sonra oradaki bitcoin adresinizi oraya girdikten sonra Normal kullandığınız başka bir borsaya da çekebiliyorsunuz. Ee, i̇şlemler çok basit. Aykrip X'i zaten daha önce yaptık ve hatta orada dedik ki buradan gelen referans e, ödüllerini SMA hastası çocuklara e, vereceğiz. Ve onlar da yaptık zaten hemen göstereyim. Bakın burada daha önce SMA hastası kardeşlerimiz için bir grup kurmuştuk ve burada e, paylaşmıştık. Yani çok rağbet görmedi bu biraz e, üzücü tabi ki. Ama burada benim belirttiğim gibi burada şurada yazıyor zaten. Aykırı pekseki bütün referanslardan gelen karımızın hepsini burada SMA'lı bir kardeşimize gönderdik. Bakın burada esma zaten daha önce belki biliyorsunuzdur. Ben bir Airdrop'tan önce zaten söylemiştim. Hatta birkaç videoda aynı şekilde bunu önceden belirtmiştim. Video başında ve yani Esma kurtuldu ilacını buldu umarım e, bu şekilde e, güzel haberler gene gelir gerçekten birisine yardım etmek yani özellikle SMA hastası bir çocuğa yardım etmek kadar e, güzel ve güzel hissettiren bir duygu gerçekten ben e, görmedim. Icripex'de 200 TL civarı bir referans geliri vardı yani direkt açık söyleyeyim yani hiç saklayacağım bir şey yok. İkisini de 100 TL 100 TL şeklinde galiba buradan göndermiştik. Siz de kontrol edebilirsiniz. Benim burada anlatacaklarım bunlar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.